Merhaba arkadaşlar, e, bugün sizlerle birlikte geometri küp oynayacağız. Şimdi geometri küpündeki yani oyundaki olay tamamen şu. Bakın e, oynaya basıyoruz. E, karakter nasıl zıplıyor? Yani küp nasıl zıplıyor? E, Fare ile ekrana tıklıyorsunuz arkadaşlar, o şekilde zıplayabiliyor. Yani oynayacağımız bu oyundaki olay şu. Sadece bu. Bakın. Bakın tıklıyorum. Tıklıyorum oka. Gidiyor. Evet. Kastı birazcık. Tamam. Tekrar deneyelim. Bunun normalde gerçeği de var. Zıpla. Hayır. Ya ilk baştan bu kadar zor yapmayın ya. Hemen zora bağlıyorlar hemen. Ne yani daha yeni başladım oyuna ya. Bir dur ya bir dur. Tamam. Tamam. Da bitti. Zıpla, zıpla. Ya Allah Allah. Hayır, ben niye tekte böyle her seferinde ilerlemek zorundayım ki böyle şimdi? Zıplıyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. Yeteriz inşallah. Hayır ya. Burası da olmadı. Tam baştan deneyelim. zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla zıpla ne duruyorsun zıpla zıpla sen zıplayana kadar gerizekalı ya tipe bakın ya şaşı ortaya bakan salak küp evet ama basıyorum oka kazıplamıyor. Benim sorunum değil ki. Oynar zoru. İki kere ölmüşüz. Bence daha fazla. Biz iki kere değil, on kere ölmüşüzdür şu anda. What? Ha tabi tabi. Tabi tabi tabi tabi. Bir de oradan gitmek istemeyenleri aşağıya da diken koymuş ki orada dörelim diye. Aslında biliyor musunuz oyunun kasması benim için bir avantaj. Bakın. İlerliyoruz arkadaşlar. Müthiş bir performans bu. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. Cık, of, değiyordum. Hadi be. Çok iyi ilerlemiştik. Ama kaldık işte ortada. Çok aptal bir küpsün sen. Gerçekten ne ne? Bir an yavaşlatıyor, sonra oyunu hızlandırıyor. Nasıl atlayayım ucundayken? Yani normal doğru düzgün bir, bir şey yapsanız. O gün sadece monster oynanıyor zaten. Space'te falan daha rahat yapardım ben bunu. Ha, tabii tabii. Tabi, Dar tabi, da tep. Evet. Zıpla. Tekrar. Hayır değme Sakın. Zıpla Zıpla Zıpla Ya zıpla Sana ne duruyorsun Niye zıplamıyor bu Şu geldiğim yeri Yani bir yere kadar geliyoruz Arkadaşlar bir noktaya kadar geliyoruz Sonrasında işte Hiç mük bir performans sergilemedik Ya hiç Müp bir şey değildi yani. Hiç mükemmel performans değil. Ya 50 skorda ölüyoruz zaten. Lan geç zıplıyor bir de. Basıyorum ben geç zıplıyor. A bana ne o zaman? Bana ne? Tamam. Zıpla. Zıpla. Zıpla. Ne? Nerde, nerede öldüm? Uzaktan atlayınca olmuyor. Yakından atlayınca olmuyor. Oyunun başka türlüsü yok ki zaten. Daha ne yapayım? Ya onu anlamadım. Ya Apten ben gerçekten şu salak oyunun bir kontrollerine bakacağım. He, neyle oynanıyorsun sen? Neyle Nasıl oynandığı da yazmıyor. Herhalde sadele oynanıyor arkadaşlar. Bir de yazmıyor. He, bastım. Bastım ekrana. Ya itacağız yapma ya, itacağız yapma Ekrana bastım ben. Ekrana bastım, zıplamadı. Ne yapayım? E başka bir şeyle oynanıyorsa daha rahat yaparız. Ya e kendi kendisini hile yapıyor işte ya. Benim orada ölmemem lazım. Öldü sayıyor. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika. İlerle. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim zıpladım, zıpladım. Bu sefer öldü diyemezsin. Bu sefer öldü diyemezsin. Geç geliyor, geç geliyor. Evet. Ya arkadaşlar bu arada videonun kesintili yerlerini sardırın lütfen. Hani bazen beyaz ekran veriyor. Arıza veriyor. Çabuk. Hadi. Hadi zıpla. Ya 5 kere. Aynen. Üst üste bastın. Nasıl ya. Tamam. Son denememizi yapıyoruz. Ve videonun zamanına bakacağım. sonra. Zıpla bir kere daha. Bir kere daha. bir. İşte şimdi mük bir performans. Bu! Daha da mükemmel. Baya ilerledik. Burada ölmemem lazım derken evet 154 skor yaptık. Şimdi videonun zamanına bakıyoruz ve videonun yani her tarafı donmuş her tarafı. Evet arkadaşlar